Bu videoda ne yapacağız? Bundan önce yaptığımız 5 videoda bir doküman türü oluşturmuştuk ve buna yeni bir Lifecycle o Lifecycle'a bir workflow bağlamıştık ve bu workflow'un içinde roller tanımlamıştık ve bir team tanımlamıştık. Şimdi bu doküman türü çalıştırıp, workflow'u çalıştırıp, komple sistemi e, prosesi baştan sona e, işleyeceğiz hızlı bir şekilde. Şimdi ben Administrator olarak girdim gene. Yani şu an bu önemli değil. Herhangi bir olarak da girebilirdim. E, drive System'ı Product'ımın içinden yeni dökümanı oluştur diyorum. Ve değişiklik yayın diye ilk videoda oluşturduğum dökümanı seçiyorum. Ee, i̇smini değişiklik yayın yapayım. İşte disk boş kalsın. Önemli değil. Sales böyle yaptım. Problem, Problem şudur. Nedeni budur. Çözümü şu değişiklik işte çözüm tarihi şudur. Problem ürün adeti 30. Tanesinin maliyeti işte 87,92 dolar. İlgili ürün 1104 numaralı ürün gibi etiketlerimi tanımlamışım daha önceki videolarda. Doldurdum, finish dedim. Şu anda ne oldu? Bu değişiklik yayını buraya geldi. Açayım bakayım için ne olmuş? Diyor ki vc admin tarafından oluşturulmuştur diyor. Şu drive system içinde oluşturulmuştur diyor. Team template'i değişiklik yayın template'tir diyor. Ne yapmıştık? O yerde bunu düzeltmiştik. Lifecycle template'i değişiklik yayını lifecycle template'tir diyor. Bunda daha önceki videoda oluşturduğumuz lifecycle bu. Bu lifecycle'ın state'leri burada 4 tane görüyoruz. Şimdi workflow'da ben şöyle açayım ben workflow'u. E, fotoğrafını aldım. Daha e, zor oluyor açma, sürekli açması diye. Değişik yayını başlattığın an bu workflow şimdi ne diyor bize? Başlattığın an e, inwork'den under review'e state'i çek diyor. Bakalım ne almış? Under review'e çekmiş state'i değil mi? Şimdi e, workflow'u devam ettirelim. Ben bunu yayınla e, komple dediğimde az önce ne yaptı? İş akışına göre. Onay veriniz diye işte ya da değişikliği değerlendiriniz diye bir task gitti yani görev kime gitti? Değişiklik bu görev kime gidiyor? Design team leader'a gidiyordu. Yani tasarım şefi Cevair Yıldırım olarak tanımlamıştık rollerde. Şimdi o zaman Cevair Yıldırım olarak giriş yapalım ve task gelmiş mi bize bakalım. Evet, Cevarladırma olarak girdim. Home sayfamı açtım. Ve değişikliği değerlendir diye bana bir görev geldi. Bakıyorum neymiş görev. İşte ee, diyor ki bana işte rolüm budur. İşte onay red ya da iptal gir diyor. Şuradan değişiklik yayının içine de bakabilirim. Hatta bakayım şöyle. İşte şöyleymiş diyor ee, döküman. Şu an state'i buymuş diyor. E, attribute'leri görebiliyorum falan. Geri geldim. Onay red ya da iptal yapayım. Öncelikle hangisinden gidelim? E, red sürecinden gidelim. Red dersem ne yapacaktı? Workflow'a göre. Red dersem değişikliği oluşturan kişiye revize ediniz diye e, bir task gidecek. Ve tekrar o kişi revize ettiğinde cevahire yeni bir task gidecek. Hemen Önce bunu çok hızlı yapalım. Red diyorum. komplek task diyorum. Şu an kime? Creator'a. Ee, şuradan bakıyorum. Creator'a bir e, task gitmiş olmalı. Creator kimde? Administrator'dı. Admin olarak giriş yaptım gene. Ve e, sayfayı yeniliyorum. Tasklarıma bakıyorum. Revize diye bana task geldi. Tekrar girdim revizeye. Ee, i̇şte revize edildi. Şunlar yapıldı gibi bir değişiklik yani girdim complete task diyorum e şu an ne oldu tamamladım tekrar e, design team leader'a aynı tas yeniden gitti onay yeriniz task yani bu döngü iş dediğimiz bu işte e, o zaman design team leader olarak gene giriş yaptım Cevair Yıldırım ve task'ı gene görüyorum tabi bu sefer reddemeyeceğim Onay diyorum bu sefer. Ya da iptal dersem ne olacak onu demeyelim. Sadece konuşalım. İptal dediğimde state'ini cancelled yapacak. Şu an under review'de Life's like a state'i. Ve, müdür ve müdürlere bir mail gönderecek. Değişiklik iptal edildi diye. Burada okeyiz. Son olarak onayı işleyerek devam edelim. Onay dedim. Değişiklik. Onaylandı dedim. Taskı tamamla dedim. Şu anda ne oldu? Cevayrıldırım değişiklik görevini tamamladı. Onay verdi. Değişikliği inceleyiniz diye müdürlere task gitti. Şimdi müdürlerle tek tek giriş yapıp complete diyeceğim. Ve e, bu taskı 4 müdürde complete derse eğer state'in release yayına geçecek ve genel müdüre mail gidecek. Hemen çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. File, new session. müdürlerden ilki e, kalite müdürü olan Serkan Acaroğlu. Ve ee, Acaroğlu'na hemen bakıyorum. Değişikliği inceleyin diye task gelmiş. Şimdi e, burada kendisi sadece tamamlayabiliyor. E, bir önceki gibi red onay falan veremiyor gördüğünüz gibi. Öyle tanımlamadık çünkü. İşte önceliği haist falan. Serkan kompleyt dedi taskı. Daha sonra Kimle giriyorum? İkinci müdür Serdar Murt'la giriyorum. Bu non-conformance manager'dı. Bu proje için. Ve ona da aynı task gelmiş. Bununla da komplek dedim. Şimdi product manager rezan olarak winch giriyorum. Rezan sabuncu. Okey dedim Ve task Gelmiş Kompleydim rezandan da Son kişim project manager Burcu Rusunkaya olarak girdim Ve Aynı task gelmiş olmalı Geldi Burcu'dan da Task complete dediğim an ne oldu ee, bu değişikliğin şöyle bakalım dört müdür de inceledi ve onayladı mı ee, Notification olarak genel müdüre mail gitti şu anda Winchell'in e, olduğu yerde internet olmadığı için e, bu mailler gidemedi ama e, internet olsaydı çalışacaktı ve mail adresleri tanımlamamı gerekiyordu gibi ama set state'inde released yaptı e, hemen e, admin olarak gireyim e, bakayım ne durumda şu anda o değişiklik sürecim. Değişiklik yayını burada görüyorum. Evet. Buradan released olmuş. Şu an değişiklik yayınlandı. Ee, i̇ptaleseydim cancelled olacaktı. Revize yapsaydım under review'de de girecekti gibi. Ee, şu anda 5 e, videodur yaptığımız değişiklik yayınını 5 e, videodur tasaldığımız değişiklik yayınını gerçekleştirmiş olduk ve bir değişiklik yayınlamış olduk. Ee, teşekkürler.